Sanat tarihçileri genelde bildikleri şeyleri tartışmayı severler, keşfettikleri şeyleri, yeni öğrendikleri şeyleri ama biz genellikle çok şey bilmeyiz ve neden bahsettiklerini anlamayız. Ve bu kesinlikle Petrus Christus'un bu çarpıcı portresi için geçerli olan durum. Bu portre şöyle adlandırılmış, bir genç kadının portresi. Bildiklerimizle başlayalım. Biliyoruz ki bu genç bir bayan, sanatçının kim olduğunu da biliyoruz, onun bir flamenk olduğunu ve bu portrenin 1470 civarında yapıldığını, elbette boyutlarını da biliyoruz, biraz küçük ve meşe tuval üzerine yağlı boyayla yapılmış ve biliyoruz ki oldukça zarif. Ve yine biliyoruz ki bu portre devrimci bir özelliğe sahip. Petrus Christus, kişilerini gerçek bir alana yerleştiren Flanders'taki ilk sanatçıydı ve çok fazla olmamasına rağmen arka duvarda süslemeleri de görebiliyoruz. Bunlar o bayanı bir alana yerleştiriyor. Peki onun hakkında bilmediğimiz ama belki bilmek isteyeceğimiz neler var? Mesela ben kim olduğunu bilmek isterdim, ne düşündüğünü bilmek isterdim, nereye baktığını bilmek isterdim, elinde bir şey tutuyorsa ne tuttuğunu bilmek isterdim. Bu portrenin kimin için yapıldığını bilmek isterdim. Onu kimin istediğini ve neden istediğini bilmek isterdim. Bunun o muhteşem elbiseyi ilk defa giyişi olup olmadığını bilmek isterdim. Alnının hemen üstünde şapkasının altından gözgen o kıvrımın ne olduğunu bilmek isterdim. Geceleri rüyasında ne gördüğünü bilmek isterdim. Herhangi bir hırsı olup olmadığını bilmek isterdim. Kaç yaşında olduğunu bilmek isterdim. Hakkında bu kadar az şey biliyor olmamıza rağmen ona bakmayı gerçekten seviyorum.